Karlar Kraliçesi Masalı 2. Bölüm Buzla kaplı bir çocuk! Çok kötüyüm ben! Çok kötüyüm! Artık seni buradan hiç kimse kurtaramaz! Karlar Kraliçesi Kayı buzla kaplamış. Artık onu hiç kimsenin bulamayacağını düşünüyormuş. Herkes Kay'ı aramaya başlamıştı ama Kay bir yerde yokmuş. Nerede? Nerede bu çocuk? Onu bulmam gerekiyor. Nereye gitmiş olabilir ki? Ah! Nerede olabilir? Nerede? Nerede? Kay'ı en çok merak eden kişi, arkadaşı Gerda'ymış. Gerda kararını vermiş. Ne olursa olsun Kay'ı bulup eline getirecekmiş. Kay, neredesin arkadaşım? Neredesin? Kay, neredesin? Gerda çaresizce Kay'ı aramaya başlamış. Kayın nerede olduğunu gerçekten çok merak ediyormuş. Gerda Kayı aramaya gittiğinde ormanın içinde ahşap bir baraka görmüş. Hemen barakaya doğru yol almış. Meğer orada çok gizemli bir kadın yaşıyormuş. Gerda'nın onun yanına geleceğini daha önceden biliyormuş. Hoş geldin Gerda. Ben de senin gelmeni bekliyordum. Sen arkadaşın Kay'ı arıyorsun. Biliyorum. Bu gece burada kalabilirsin. Sabah olduğunda bahçeme gelen kuşlara sorup Kay'ın nerede olduğunu öğrenebilirsin. Umarım arkadaşının başına kötü bir şey gelmemiştir. Umarım... Karla kraliçesinin eline düşmemiştir. Of, umarım. Gerda, çaresizce o gece orada kalmış. Sabah olunca da gizemli kulbeden ayrılmış. Kuşlara doğru yol almış. Evet, kuşları gördüm. Kuşlar kuşlar Gerda kuşları gördüğüne çok sevinmiş Hemen arkadaşı kayın nerede olduğunu sormuş Kuşlar kuşlar Kayın nerede olduğunu biliyor musunuz? Lütfen söyleyin bana Lütfen lütfen bana yardım edin. Kuşlar Kayın Karlar Kraliçesi'nde olduğunu söylemiş. Karlar Kraliçesi'nin nerede olduğunu ise küçük bir kız biliyormuş. Gerda küçük kızı bulmuş. Küçük kız Karlar Kraliçesi'nin dağların en tepesindeki karlarda yaşadığını söylemiş. Peki oraya nasıl gidebilirim? Güvercinim seni dağlara kadar geçirebilir. Güvercinim sana yardım edebilir. Lütfen dikkatli ol, iyi yolculuklar. <gülüyor> Uf, şu dağların zirvesine kadar çıkmam mı gerekiyor şimdi? Kalıyor da mı yani? Gerda güvercini bulmuş. Güvercinle birlikte dağların zirvesine doğru uçmuşlar. Evet, nihayet geldik Gerda. Ben seninle ancak buraya kadar gelebilirim. Bundan sonrasında sana kutuba ise edecek. Yolun açık olsun Gerda. Hadi Gerda, gidelim. Bundan sonrasında yola beraber devam edeceğiz. Karlar kraliçesinin şatosuna çok dikkatli ol. Ona görünmemeye çalış. Seni burada bekleyeceğim. Arkadaşını bulunca lütfen hemen gel. Size çok minnettarım. Bu yaptığınız iyilikleri hiç unutmayacağım. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Merak etmeyin, onu bulacağım. ile birlikte yanınıza geleceğiz. Biz de ölüyümü diliyoruz Değil mi oğlan? Evet, tabii ki bu olacaksın. Bu arada ben de çocukları sevişmek nasıl anlatayım? Ne? O oh, hayır olamaz mı dediniz? Olamaz demekle de olmaz. Evet demekle de, de olmaz. Hayır demekle de, de olmaz. Hiçbir şeyle olmaz.